Bugün 28 Nisan 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne girişken ve meraklı enerjiler veriyor. Gün boyu kişisel arzu ve hedeflerimiz öne çıkarken karşımızdaki kişilerin beklentilerini göz ardı edebiliriz. Bedensel olarak ay Koç burcunda ilerlerken çabuk sinirlenebilir ve ani tepkiler gösterebiliriz. Stres kökenli baş, migren, eklem, kas ağrıları gözlenebilir. Gece saatlerinde ay, Şiron'la birleştiğinde fiziksel ve duygusal hassasiyetler de artabilir. Bugün Boğa Burcu'ndaki Merkür ile Oğlak Burcu'ndaki Pürüt'ü arasındaki üçgen açı kesinleşiyor. Zihinsel ve sezgisel enerjimiz yükselebilir. Konsantrasyon ve irademizin artması günlük işlerde hedeflerimize ulaşmamızı sağlayabilir. Uzun vadeli planlar yapabilir, kalıcı adımlar atabiliriz. Resmi mercilerle görüşmelerin, bilgi paylaşımlarının olması mümkün yasa anlaşmalar sözleşmeler güvenli ve verimli olabilir değiştirmek istediğimiz konulara odaklanabilir bazı gerçekleri keşfedebiliriz güçlü yetkili otoritesi sahibi kişilerin fikirlerinden ve tecrübelerinden yararlanabiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun